Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün yamukta açı testini beraber çözeceğiz. İlk sorumuzda bize iç açılarından 3A, 4A, 5A, 6A vermiş. Buna göre DCB açısını yani 5A açısını soruyor. AB ve CD kenarları paralelmiş yamuğumuzun. Biz biliyoruz ki paralel kenarlar arasındaki şu karşılıklı açıların toplamının 180 derece olduğunu biliyoruz. İster buradan ister buradan fark etmez. Karşılıklı açıların toplamı 180 ise 6 a ile 3 ay topladım. 9 a 180'e eşit işte olacak o zaman. A buradan 20 derece olacak. Bize 5 ay sorduğuna göre 5 çarpı 20'den cevabı 100 olarak bulacağız. İkinci sorumda eşit kenarlarım var. Bildiğim açılar var. Buna göre Buradaki x artı y açısının toplamını soruyor bize. Ee, şimdi burası 40 derece ise ve bu iki kenar birbirine eşitse gördüğünüz gibi kafe F, e, B üçgeni ikiz kenar üçgen olacak. E, dolayısıyla taban açıları birbirine eşit ve 180'den 40'ı çıkartırsam 140, taban açılarına da 140 bölü 2'den 70'er derece kalacak. Bu tarafa geçelim. Şurası biliyorsunuz e, hepsi 180 doğru açı. E, 40, 90 o zaman buraya ne oldu? 50 derecelik açı kaldı. Gördüğünüz gibi buradaki EFA A üçgeni de ikiz kenar kenar üçgen kenarları eşit verilmiş. Taban açıları yine eşit. E 180'den 50'yi çıkarırsam 130. O zaman buralara 65 65 kaldı. Şimdi ben biliyorum ki yamukta paralel kenarlar arasında kalan şu karşılıklı açılar birbirinin karşılıklı açıların toplamı 180'di. O zaman x artı 65 buradan ne oldu? 180 derece oldu buradan x'i buluruz x buradan kaç çıkar 115 derece çıkar yine aynı kuraldan y ile 70'in toplamı 180 derece buradan y 110 derece çıkar bize bunların ikisinin toplamını soruyor ikisinin toplamı da 225 derece eder üçüncü sorumda açılarımı vermiş Yumuğumda A, B ve C, D kenarları paralel. Buna göre y-x farkını soruyor. Biliyorum ki ben paralel kenar arasındaki bu karşılıklı açıların toplamının 180 derece olduğunu biliyorum. Yazalım o zaman. 8x artı 4y 180 derece. Aynı şekilde karşı tarafta 13x artı 2y eşittir 180 derece oldu. Şimdi elimde iki denklem, iki de bilinmeyenim var. Yok etme metoduyla x ve y'yi bulabilirim. Bakalım y'yi yok edelim. Y'yi yok etmek için birinci denklemimi eksi 2'ye böleyim her tarafını. Bölersem eksi 2'ye, eksi 4x, eksi 2'ye böldüm, eksi 2'ye, 180 eksi 2'ye böldüm, eksi 90. İkinci denklemimi aynen yazıyorum ve taraf tarafa topluyorum. Burada y'ler 2Y eksi 2'ye birbirini götürdü. Toplarsam burayı 9x, 180 ile eksi 90'ı toplarsam 90. X buradan 10 derece olarak bulundu. Herhangi bir tanesinde yerine yazayım. Mesela burada yazayım. X yerine 10 yazarsam 80 artı 4Y eşittir. 180 derece oldu. Buradan da Y'yi bulabilirim. Attım karşıya 100 derece. Bölersem 25 derece. Benden Y eksi soruyordu. E 25'ten 10'u çıkarırsam cevabı 15 olarak bulurum. Dördüncü sorumda. Ee, AB DC paralelmiş, eşit olan kenarların var. AD kenarı, DC kenarı ve CB kenarı eşit. Dolayısıyla benim yamuğum nasıl bir yamuk oluyor? Eşkenar yamuk oluyor. Ee, dik olan bir yer var. Buna göre alfa'nın kaç derece olduğunu soruyor. Şimdi e, bakıyorum, burası alfa ise. Bakın burada paralellik olduğu için bir Z kuralı var. Z kuralından burası alfa ise burası da alfa oldu. Burada bir ikizkenar üçgenim var taradığım. İkizkenar üçgende taban açıları eşit dolayısıyla burası da alfa oldu. Benim yamuğum aynı zamanda bir ikizkenar yamuk. Ben biliyorum ki ikizkenar yamukta taban açıları birbirine eşit. Dolayısıyla burası iki alfa ise burası da iki alfa oldu. Burada bir dik üçgenim var. Ve açıları alfa, 2 alfa ve 90 derece. E o zaman üçgenin iç açıları toplamından 3 alfa artı 90 eşittir 180 dereceden. Ben alfayı bulabilirim. 3 alfa 90 derece. Alfada buradan 30 derece olarak bulunur. Beşinci sorumda açılarımı vermiş. Beta eksi alfa farkı kaç derecedir diye soruyor. AB ve DC kenarı paralelmiş Biliyorum ki ben bu açıların toplamı 180 derece. Toplayalım. 5 beta, 1 beta da burada var. 6 beta artı. Alfa, 5 alfa da burada var. 6 alfa eşittir. 180 derece. Hemen burada e, her tarafı 6'ya bölüp denklemine eşitliğimi daha sade şekilde yazabilirim. Her tarafı 6'ya böldüm. Beta artı alfa 180'i 6'ya bölersem 30 derece çıktı. Bu denk, bu eşitliği beni burada beklesin. Yine aynı şekilde buradaki açıların Toplamının 180 derece olduğunu biliyorum. Toplayalım. 2 beta, 2 beta, 4 beta artı 9 alfa, alfa, 10 alfa eşittir 180 derece. Bunu da daha sade bir hale getirelim. Her tarafı bölebiliriz? İkiye bölebiliriz. 2 beta artı 5 alfa eşittir 90 derece oldu. Şimdi elimde 2 tane denklemim ve 2 tane bilinmeyenim var. Yok etme metoduyla. Bunları çözebiliriz. Şimdi kimi yok edelim? Beta'yı yok edelim. Bakıyorum. O yüzden bunu ne ile çarpalım? 2 ile çarpalım. Ve bunun altına yazalım. 2 beta. 2 alfa. Eksi 60. Topladım taraf tarafa. Beta'lar gitti. 5 alfa. 2 alfa. 3 alfa. 90-60-30 alfayı 10 derece olarak bulduk. Herhangi birinde yerine yazalım. Mesela burada yerine yazalım. Alfayı 10 olarak yerine yazarsam beta'yı da 20 derece olarak bulduk. Benden beta-alfayı soruyor. 20-10'dan cevabı da 10 derece olarak bulurum. Geldik 6. soruya. E ee, bakıyorum AB ile DC birbirine paralelmiş. Eşit olan kenarlarım var. DC ile AD kenarı. Verdiği açılar var. Buna göre alfa'yı bana soruyor. E şimdi şurada eşitse buradaki ADC üçgenim nasıl üçgen? İkizkenar üçgen. Taban açıları birbirine eşit. Tepesi 140sa 180'den 140'ı çıkardım. 40. Buralara da 20 20 kaldı o zaman. Şimdi ben biliyorum ki bu açıyla buradaki açının toplamı 180 derece. Dolayısıyla buradaki açının tamamı ne olacak o zaman? 140 ise burası 40 olacak. 20'si buradaysa 20'si de burada. Bunu buradan göremezseniz bakın burada Z kuralı var. Z kuralından da 20 olduğunu görebiliriz. Şimdi bakıyorum buradaki üçgenimin. Ben iç açılarını biliyorum. 20, 120 ve alfa iç açılar toplamından o zaman 20 ile 120'yi topladım. 140 artı alfa eşittir 180 derece. Alfa da buradan 40 derece olarak bulunur. Yedinci sorumda yamu vermiş. EBCD'ye paralelmiş. Bunlar paralelmiş. ADBC'ye eşitmiş. Yani benim yamuğum bir ikizkenar yamukmuş. Ee, aynı zamanda EABD'ye e eşitmiş. EA BD'ye eşitmiş. Onları şöyle yapayım karışmasın. Ee, buna göre x'in kaç derece olduğunu, bize soruyor. Şimdi e, bu bir ikiz kenar yamuksa ben biliyorum ki ikiz kenar yamukta köşegen uzunlukları birbirine eşit. O zaman db köşegenim burada çizildiyse ben bir de ac köşegenimi çizeyim. Ve biliyorum ki köşegen uzunlukları birbirine eşit. Eğer buranın uzunluğu ile buranın uzunluğu birbirine ne olacak? Eşit olacak. Öyle olunca burada oluşan EAB üçgeni nasıl üçgen oldu? Taradığım bu kırmızı üçgen gördüğünüz gibi ikizkenar üçgen oldu. E o zaman taban açıları birbirine eşit olacak. 32 burası da kaç derece oldu? 32 derece oldu. Ben biliyorum ki iki tane üçgende iki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşit. E dolayısıyla şuradaki açı da 64 derece olacak. E şimdi gelelim x'i nasıl bulacağız? İkiz kenar yamukta hatırlayalım gençler. E, buradaki KAB üçgeni nasıl üçgen oluyordu? İkiz kenar üçgen oluyordu. E, dolayısıyla burası 64 derece ise, o zaman burası da ne kaç? X de 64 derece olacak. 8. sorunda ikiz kenar yamam var. E, AD BC'ye eşitmiş. E, eşit kenarlarım var. E, BE AC'ye eşit. BE AC'ye eşit, köşegen uzunluğuma eşit. 30 dereceyi vermiş, buna göre alfa'yı benden soruyor. Şimdi bakıyorum, bir hatırlayalım özelliğimizi. İkiz kenar yamukta, hemen şuraya hatırlatalım. Önemli bir özellik B, ABCD ikiz kenar yamuğum olsun. Köşegenlerimi çizersem, AC'yi ve BD'yi biliyorum ki ben köşegen uzunluklarım birbirine eşittir İkiz kenar yamukta. Şuraya da E dersem, burada oluşan AEB üçgeni nasıl üçgendir? İkiz kenar üçgendir. AE ve EB kenarı birbirine eşit. Yukarıda oluşan DEC üçgenim yine ikiz kenar üçgendir. Şimdi soruma dönelim o zaman. E, AC ile EB'nin eşit olduğunu bana vermiş. Bu eşitliği kullanmam için şu anda işime yaramıyor. Diğer köşegenimi çizersem işime yarayacak. Ee, diğer köşegenimi çiziyorum DB'yi. Çünkü biliyorum ki ben ikizkenar kenar yamukta köşegen uzunlukları eşitti. AC uzunluğu, DB uzunluğun eşitse buranın uzunluğu da bu şekilde oldu. E şimdi bakıyorum o zaman buradaki B, a pardon, BE. D üçgeni bakın ikisinin de kenarları eşit. Nasıl üçgen oldu bu mavi ile boyadığım üçgen? İkiz kenar üçgen oldu. E, Alfa ise taban açısı. Burası da ne oldu? Alfa oldu. Onun dışında köşegenleri çizdim. Biraz önce söyledim. Şu aşağıda oluşan üçgen ikiz kenar üçgen oluyordu. Bakın burada o aşağıda oluşan üçgen. E, 30 derece ise o zaman burası da kaç derece olacak? 30 derece olacak. E şimdi buradaki mavi üçgenin bütün iç açılarını biliyorum. Toplayalım o zaman iç açılar toplamında. Alfa alfa 2 alfa artı 30 eşittir 180 derece oldu. E buradan alfayı bulabilirim. Attım karşıya 150 derece. Alfayı 75 derece olarak buldum. 9. sorumda bir ikiskenar yamuğum var. Açılarımı vermiş. Buna göre A kaç derecedir diye soruyor bana. Hatırlayalım ikiskenar yamukta biliyorum ki ben şöyle çizersem ikizkenar yamuğumu şu şekilde taban açıları karşılıklı açılar birbirine eşit. Buradaki açılarda birbirine eşitti beta beta dersem. Sekizinci soruda da hatırlatmıştım yine özelliğimi. Köşegenlerimi çizdiğim zaman burada oluşan EAB üçgeni ile. DGC e, üçgeni ikizkenar üçgen oluyordu. Buradaki üçgen de ikizkenar üçgen. Bunu da biliyorum. Yani buradaki taban açıları da eşit. E şimdi bu iki özelliği birleştirirsem buradaki D açısının tamamı C açısının tamamına eşit. Bu kenarlar, bu açılar zaten eşit. E, otomatikman o zaman 3a 20 20. 2A artı ona da ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Buradan A'yı bulabilirim. A'yı bu tarafa attım. 2A'yı A. 20'yi bu tarafa attım. Artı olarak geçti. A'yı da 30 derece olarak bulabildim. 10. sorumda e, yamuğumu vermiş, açıları vermiş, eşit olan kenarlar var. EB ile AB kenarı ve AB kenarıyla DC kenarı da paralelmiş. Buna göre alfa kaç derecedir diye bize soruyor. Hemen hesaplayalım. Şimdi biliyorum ki ben D açısı ile A açısının toplamı 180 derece yamuğun özelliğinden. Burası 110 o zaman A açısı ne oldu? 70 derece oldu. Burada bir EBA üçgeni, ikizkenar üçgen. Dolayısıyla taban açıları eşit. Burası da 70 derece oldu. Üçgenin iç açılarından o zaman bu açı ne oldu 70-70-140. Burası da. 40 derece olarak bulundu. Yine ben biliyorum ki C açısıyla B açısının toplamı 180 derece yamuğun özelliğinden. Hemen oradan 120 artı alfa artı 40'ın 180 olduğunu yazıyorum. E, o zaman alfa da burada. Burası 160. Karşıya attım. 20 derece olarak bulunur. 11. sorumdan... Ee bakıyorum. Ya verilmiş, ce açıortay, açılar verilmiş. Alfa'nın kaç derece olduğunu bana soruyor. Şimdi bunu bulmak için şöyle açıortayımı uzatayım biraz. Şurada gördüğünüz gibi bir üçgen oluşturdum. Şimdi burası 110 sağ, şurası ne olur? 70 derece olur. burası ne olur? 50 derece olur. Üçgenin iç açılarından burayı ben 70 50 120 Şuradaki açıyı nasıl buldum? 60 derece olarak buldum. Şimdi paralel olduğuna göre AB ile CD. Bakın burada bir ne var? Z kuralı var. Burası 60'sa burası da ne oldu? 60 derece oldu. Açortay olduğu için burası da 60 derece oldu. O zaman C açımın tamamı 120 derece oldu. Ben yamukta biliyorum ki alfa ile 120'nin toplamı neye eşit? 180 dereceye eşit. O zaman alfa da buradan 60 derece olarak hesaplandı. Son sorumdayım. Bir ikiz kenar var. AB ile CD paralelmiş. Eşit kenarlarım var. İkiz kenar yamuk. AD ile CB eşit. Aynı zamanda kim eşit bir de? AC ile DK eşit. AC köşegenimle buradaki DK uzunluğum eşit. Buna göre 70-50 derece verilmiş. Alfanın kaç derece olduğunu soruyor. Şimdi AC köşegenimle DK'nın eşitliğini kullanabilmek için. Ne yapacağım? Hemen diğer köşegenimi çizeceğim. Çizelim diğer köşegenimi. dbyi çizdim. Neden bunu çizdim? Biliyorum ki ben ikiz kenar yamukta köşegen uzunlukları birbirine eşitti. Dolayısıyla AC eğer ki... E, Neisse DCDE oldu, AC ile kim eşitti? DK eşitti. Dolayısıyla buradaki, bakın DK ile DB de eşit oldu otomatikman. Ve burada mavi üçgenim nasıl üçgen oldu? İkizkenar üçgen oldu. DK uzunluğu DB uzunluğuna eşit. Şimdi buna göre devam ediyorum. E, Köşegenimi çizince yine 8. soruda hatırlatmıştım özelliğimi. İkizkenar Şuraya bir daha hatırlatayım isterseniz hemen hızlıca. İkiz kenar yamukta köşegenlerimi çizdiğim zaman köşegen uzunlukları eşit ve burada oluşan şu taradığım üçgenler nasıl üçgenlerdi? İkiz kenar üçgenlerdi. Bunlar da ikiz kenar üçgende. Şimdi bakıyorum Z kuralından. Burası 50 derece ise, o zaman burası da ne oldu? 50 derece oldu. Biraz önce hatırlattığım özellikten burada oluşan üçgen nasıl üçgen? İkizkenar üçgen. E, 50 derece ise burası da 50 derece oldu. E, benim mavi üçgenim biraz önce söylemiştim ikizkenar üçgendi. E, dolayısıyla taban açıları eşit olacak. 70 ise o zaman burası da 70 olacak. Alfa o zaman 20 derece olarak hesaplandı.